U19-50 Ligi'nde Ankara Gücü Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Atak yöne göre sağ taraftan geliyor Gaziantep Futbol Kulübü. Uğur Yusuf feranı karşı karşı yerde Yusuf Eren topu uzaklaştırdı ardından top rakipte kaldı. Dönen topta bir şut ve Kaan Çinkaya topu kornere çeldi. Barış pasında Onurefe. Onurefe döndü yönünü sol tarafa Kaan İlken. Kaan İlker ortasında Barış Kartalcı kafa vuruşundaysa top oradan dışarıya çıktı. Berat şöyle bir baktı döndü kalecisine Yiğit. Yiğit'ten atal pas top Arda Kumru'nun önünde kaldı Arda'nın pasına Barış. Sağ çaprazdan vuruşundaysa top dışarıda Barış ve Arda bu topa üzülürken şimdi ise bir diğer pozisyonda Arda bıraktı pasını bir kez daha Barış Kartalcı'ya. Barış yerde kaldı pozisyon devam ediyor sevgili izleyenler Arda Kumru pasında Onur Efe gitti ceza sahasçına Onur Efe yerden pasından Kaan İlker Görmez topu ağlara gönderdi sevgili izleyenler Kaan İlker'in golüyle Ankara Gücü Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 1-0 öne geçti ve sevincini ardından takım arkadaşlarıyla yaşadı Kaan İlker Görmez ligdeki ilk golünü de 6. haftada atmış oldu Başkent ekibinde. İşte Onur Efe'nin asisti ve ardından Kaan İlker'in topu Ağlara gönderişini izledik. Şimdi de Yusuf Eren serbest vuruşu kullanıyor. Ve Yusuf Eren vuruşunda ise top doğrudan dışarıya çıktı. İkinci yarıda Barış Kartalcı kullanıyor sevgili izleyenler serbest vuruşu. Kafa vuruşu geldi ardından pozisyon Arda istediği gibi tamamlayamadı bu pozisyonu. Ve ardından Arda'nın üzüntüsünü izledik. Şimdi ise Gaziantep Futbol Kulübü atakta. Yusuf'a bir çoğalım atak yöne göre sol taraftan yapılan ortada Yusuf Delen. Kaan Çinkaya ile çarpıştılar bu pozisyonda ardından Kaan'ın sakatlığı var ve karşılaşmanın hakemi Yusuf ve Kaan'ın yanında. Taç atışını kullanıyor Gaziantep Futbol Kulübü Mehmet. Yaptı ortayı ardından bir şut ve Kaan Çinkaya topu kornere çarptı. Şimdi ise serbest vuruş kullanıyor Gaziantep Futbol Kulübü Mert de. Mert vuruşundayız top üstten dışarıya çıktı. Atak yöne göre sol taraftan geliyor Gaziantep Futbol Kulübü Uğur. Girdi ceza salsiyonu ardından Kaan Çinkaya bir kez daha topa müdahalede bulundu. Ardından başkentte son düdük geldi 6. haftada Ankara gücü 1 Gaziantep Futbol Kulübü 0.